Herkese merhaba. Ben Yasemin Çakal. Ben de Türkiye'de şiddete maruz kalan binlerce kadından bir tanesiyim. 2014 yılında ölmemek için hayatımı savundum. Türkiye Mahkemesi kadınları katleden, tecavüz eden erkeklere veremediği cezayı bana verdi. 3 yıl boyunca çocuğumla birlikte kadın hapishanesinde kaldım. Çok güçlü bir kadın dayanışmasıyla 3 yılın sonunda tahliye edildim. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet de politiktir. Ve ben de bu şiddetin mağdurlarından bir tanesiyim. Şimdi İsviçre'de yeni bir hayat kurmak için mücadele veriyorum. Davamın politik gerçekliği etrafında sizleri de yeniden dayanışmaya davet ediyorum. Kadınlar birlikte güçlüdür, yaşasın kadın dayanışması.